Ey din onu din onu Muhammed Resulullah. Ya Rabbi senden. Hayır üzerine topla. Amin. Hayır işinde topla. Amin. Kötü yolunda toplama. Amin. Ve şer içinde toplama. Amin. İnsan ya hayırda olur ya şerde olur. Elbette ki hayırlı meclis hayırlıdır. Biz de onu isteyelim. cenab Hak'tan onu istiyor. Allah tayyidem ve samimna salihin. Bizi halâmen besle ya Rabbi. Amin. Ve salih kullarımız yolunda bizi çalıştır. Amin. Elbette ki ibadet ve hayır yapmak Halal yemenin neticesinde olur. Lokması halal olmayan adam, hayır yolunda olamaz, hayır yapamaz, ibadete de yaramaz, hayra da yaramaz. Lokmanın temizliği bizi güzel yola sevk eder. Çünkü halal yiyip halal lokmayı kimsenin haram iş işlemesi olamaz. Halal lokmadan aldığımız kuvvet halal olan yolda sarf olur. Haramdan beslenen vücut o da haram yolda yıpranır, biter gider. Bizim de dileğimiz Cenab-ı Hak'tan Ya Rabbi, hoş rızıklarla bizi rızıklandır. Hoş rızık, halal rızıktır ve hoş hizmetlerde bizi kullanın. Yani kulluğunda bizi kullanın ya Rabbi. Amen. Amen. En şerefli iş nedir insan için? İş çok, iş çok. En şerefli insanın işi nedir? İbadettir. Ondan şerefli iş yok. En şerefli hizmet Allah'a hizmet. Onun için gününü Allah'a hizmetle başlar. Sabah ya Fettah ya Alim ya Rezzat ya Kerim. ilk hizmetin Mevla'nın hizmeti olsun. O günkü hayat programı sağlam olur. Güzel başlangıç yaparsın ve gününü güzel bağlarsın. Güzel hizmetle başlattığın vakitte gününü sonunu da Cenab-ı Allah Güzel getiriyor. O gün seni üzecek bir vukuat ne görürsün, ne sana gelir, ne de senin göreceğin yerde başkalarına gelir. Çünkü başkalarının üzerine bir kazanın veya bir belanın veya bir derdin veya ibtilanın gelmesi, gelmeyen insanı da üzer. Çoğu der keşke görmeseydim onu günlerce tesirinde kalır. Haftalarca tesirinde kalır. Belki aylarca belki yıllarca onun tesirinde kalır. Belki ömrünün sonuna kadar devam eder. Şimdi bu kardeşlerin kullandığı tamir var. Şok tesir yaptı diyor üzerinde. Bazı şok kuvvetli gelip, Ta dünyadan gidince kadar o şokun tesirinden kurtulamaz. Sabah, Mevla'ya hizmetle başlar, şerefli iş, işle başlar. Bir defa Cenab-ı Allah senin dağını kişiyi toplar. Şimdi memleket büyüdü, büyük şehirlerde sabahlar umma gibi insan var ve insan bu kalabalığın içerisinde ki bir günde. Bir mühim işine bakabilir. İçin içine yetişemez. Kalabalıktan yürüyemezsin. Uçamazsın. Sırada gideceksin. Dairelere gidersin. Daireler kuyrukta. Umman gelir. Vasıtaya bineceksin kuyruk. Vasıtaya girersin kuyruk. Efendim, evden çıkarsın kuyruğa girersin. Her yerde birkaç işi olan kimsenin birkaç gününü harcaması lazım. İlk işi, Mevla'ya hizmet olan kimseye Cenab-ı Allah günlük hayatındaki zorlukları kaldırır. Bismillahirrahmanirrahim. Mevla'nın hizmetinde bulunduktan sonra Ya Rabbi izninle bu helal olan rızkımı toplamaya ve fi sabillillah da hizmete Allah. niyet edip çıktım Ya Rabbi avuz meseleyi çekip çıktığın vakit yol bir defa açılır. Bu Yugoslavia'dan geçerdim. Çok defalar geçiyorum, geçtim. Bir caddesi var onun. Avrupa'yı Asya'ya bağlayan yolun üzerinden 1500-2000 kilometreye yakın yol bu. Şimdi bir parça genişledi de eskiden gene Şimdi millet tıkandığı çok vakit olurdu. <gülüyor> tıkandığı vakitte bir defa çok tıkanıp kaldı. Yol millet tedirgin oldu. Ehlullah'tan sersem, sersem Mehmet baba. Hazine'den babanın halifesi ve hadimiydi. Onların ruhaniyetleri keskin olur. Meşayıf'a hizmet gören zatlar dünyadan gittikten sonra da onların hizmeti seriyedir. Oradan sultana müracaat etmek usul değildir. Onun hizmetinde olana çağırmak lazım. Her zorlandığı yerde evliyalara itikadı olan kimse manevi kuvvet sahiplerine inanan kimse Onlara çağırsa, onlar imdada yetişir dedim. Bu yol Allah Allah. üç saat daha açılmaz bu. Oradan gidiyor. Çağırdık Şehşenunat Baba'ya. Şaka bir Fatiha buyuracağım. Çabuk yetiş bu şeyin yolu açmaya. Kaldık bu koca yolun üzerinde. Ne zaman açılacağı belli değil. O iki saat, belki beş saat sürer. Ben onu imdada çağırdığımda böyle benim geridedir Üsküp. Üsküp değil mi? Yugoslavia'da, Skopya'dır ona. O taraftan böyle, ılgarla atın üstünde böyle geçti bana sesleri, selamları. İlgarla geçti böyle ileriye. Aradan beş dakika geçmedi, yol gevşemeye başladı. Gevşetti yukarıdan hem başından. Çekti, yol açtı. <gülüyor> Anında o. Muret <o> sahibi. <gülüyor> Evliyaya itikadı olan, itimadı olan kimse, dünyada da işi kolaydır. <gülüyor> ahirette de. sultan. <gülüyor> Dünya büyüklerin yanına girmek için 70 perde aralayıp ne kadar duracaksın Allah bilir diyecekler, kabul eder, irad etmez. Bu Ahiret sultanların sultanlarına itikadı olan onların hadimine çağırır hizmet kârına çağırırsa onlar o işe ehildir. Nerede daralırsa bir kimse, üç ihlas, bir Fatiha Efendimiz'e. E sonra Sultanul Evliya Efendimiz Hazretlerine Alışması. Ondan sonra bana olan emir sana seslensin diyor. Biz hizmette duran kimseyi şimdi dünyada. Allah Allah. Pek Bizim Allah efendim, Biz en zayıfları olduğumuzdan en ufakta olanlar seslendi mi? Dünyayı böyle dokunursa o tarafa atar bu adet işinle ne var bu adet işinle sonra hem yetiyor evet mütevazı evet Allah evliyaya itimadım var benim demiş Fatih ben de müşafat Sultan Mehmet Hazreti her muzaffer olan Sultan hepsi onlar imdadda manevi Sultanlar için varı onlar izniyle de var. Allah Allah Dağını teşhini Cenab-ı Hak toplar. Ben utanıyorum bir şey demeye Cenab-ı Allah'tan, istemeye. Ya Cenab-ı Hak'tan istemek, böyle çöp çöp kabilinden bu dünyadaki zıvır zıvır istemek çok ağırıma geliyor. Ashab-ı növbe, növbet tutan evliya vardır. Onlara çağırdığı vakitte onlar işi becerir. Evliya'ya itibadınız var. Elhamdülillah. Ey, Evliya olmasa o dünya durmaz. Evliyalar bittiği vakitte dünya batar. En son onlar dünyadan gider. Onların da üzerine Melaike-i Kiram namaz kılar. Yeryüzünde La ilahe illallah Allah diyecektilse kalmaz. Dünyayı sallar zevzelelerden darmadağın eder. Üzerinde umran. Yani insan yapısı hiçbir şeyden eser kalmaz. Hepsini bitiriyor. Yumruk kadar insan emeğinin uğraştığı bir taşla kalmaz. Kuma çevirir. Cenab-ı Hakk'ın kudreti, azametiyle. Ondan sonra Mahkeme-i Kübra için insanlar mahfere bir düşecek. Şimdi yakın olduğu cehetle çok tehlikeli günlerdir. İçinde bulunduğumuz efendim, şartlar da boyuna sıkıntıyı artırıyor. İnsanların, insanların <gülüyor> azgınlıkları günden güne zirveye doğru çıkıyor. Azgınlık attık sonra da şiddet artıyor. Şiddet tecellisi. Şiddet tecellisi kahır tecellisidir. Cenab-ı Allah'ın kahrının tecellisi var şimdi. Acayip. Memleketin üzerinde. Kahır tecellisi. Kahrar olan Cenab-ı Hakk'ın kendini tanımayanlar hakkındaki kahır tecellisi Madridden Mısır'ka dünyayı uzatıyor. Hiç bu şimdiki o şeytan dolaplarında hayırlı haber işitilmez. Boyuna şiddet haberleri. O da 15 asır önce Peygamber Aleyhisselatu vesselamın uyurduğu efendim ne gibi meydana gelecek ukuat varsa. Hepsinin zuhura geldiği günlerdir içinde bulunduğumuz günler. Buna karşı kendisini maddi imkanlarla gözetmek isteyen <gülüyor> kimseler ona muhakkak olamaz. Muhakkak efendim manevi himaye lazımdır şimdi.